zihin oyunlarından biraz bahsedersek zihin sürekli bizi yanıltıyor değil mi? Hı hı. Aslında çok önemli rolleri rolleri var zihnimizin evet. ama biz genelde o oyunlarla biraz hayatımızı şekillendiririz. Evet. Hani farkında olmadan bir rolümüz var ama o rolümüzü başkalarına veririz. Hani siz de evet. biraz ondan bahsetmenizi isteyeceğim şimdi. İstemeden de hani kendi senaryomuzu nasıl yaratabiliriz? Nasıl evet. başrolde olabiliriz? Başkalarına roller vermeden? Şimdi Hayatımızı nasıl daha anlamlı kılabiliriz? Şimdi çok daha yüksek bir plandan programlanmış olarak bu dünyaya geliyoruz. Bir kere Hı -hı. bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Buranın büyük bir oyun alanı olduğunu düşünün. Ee, ve bu oyun alanına bırakıldınız. Hı -hı. Hani bir çocuğu düşünün. Bir Luna Park'ta Seçenekleri sonsuzdur ve o çılgınca hı. hareket eder. Hı hı. E, dolayısıyla e, roller scotter'a da binebilir. Evet. E, i̇şte başka, işte İspanyol dansözüne de binebilir. Hı hı. Heyecan kat sayısına göre çeşitli, hepsinden de keyif olur. Evet. Biz e, mutlak bir kadere inandırılıyoruz belli bir süre sonra. Yani bir buçuk yaşına kadar falan hiç problem yok. Hı hı. Yani her şey yolunda ondan sonra... Öğrenilmiş bazı çaresizliklerle, bizim kafamıza hı hı. çakılmış bazı yanlış inanç kalıplarıyla bir zihin prosesi süreci oluşturuyoruz. Hı hı. Bir inanç sistemi oluşturuyoruz. Ve o bizi bir takım filtrelere yöne atıyor ve evet. onlara inanarak yaşamaya başlıyoruz. Bu da bizi gerçek amaçtan çarpıtıyor. Hı hı. Mesela... Bu gelmeden önce bir ön görüşme yapmıştınız. İşte e, Gül Nihal, mutluluk hazır mısın programınızı? Dedim evet. bari bizde mutluluk ve huzuru konuşalım demiştim. Tabii, tabii. Şimdi mutluluğun algısı bile zihinle ilgili bir şey. Evet. Yani bize bir takım o bilgiler akatılmış. Biz tabii. ona inanmışız. Bunları biraz dö dönüştürerek gidersek daha somut olacak. Mesela mutluluk için. Hep bir şeyin peşinden koşmamız gerektiği ve bunun bir sonuç böyle olduğu öğretildi. Evet. Bilmem, yani bilmem, bilmem ne yaparsam, olur. yani önce bir şeye sahip olursam, sonra mutlu bilmem, olur. bilmem ne yaparım, mutlu olurum. Evet. Eğer işte eğer param değil. olursa, bir iş kurarım, hı hı. çok keyifli bir hayat sürerim. Hayır, böyle bir şey değil. Mutluluk ya da huzur e, diye adlandırdığı insanların koydukları hedeflerde zaten bir yanlışlık var. Soyuz hedefleri zaten beyin algılamaz. Zaten o hedeflere vardıkça da hedefler değiştiriliyor. Çünkü evet. hala gelmek istediğin noktada değilsin. Yani bana gelenler biraz onlara yaşam rehberliği de da şöyle bir şey oluyor. Ne istiyorsun diyorum. Hı hı. Hiçbir öngörüsü yok. Hayata ait ne ile ilgili hiçbir fikri şey evet. olmayanların sığındığı bir şeydir bu. Limandır. Hocam hı hı. mutlu ve huzurlu bir hayat ol istiyorum. Çok belirsiz. Evet. Ne demek? O senin bir sonucundur. Hı hı. Yani bir şeyi yaptığında ne kadar onu keyifle yaptığının bir sonucudur. Tabii. Ve Dolayısıyla zaten işte içinde var olan bir şeyi sen hı hı. dışarıda arıyorsun. Şöyle düşünün. Evet. Ee, biz burada bir kanepe olsun. Hı hı. Huzur burada, mutluluk burada. Ha. Ve siz başka yani ee, bir şeyler ben arıyorsunuz. Ben onları dışarıda arıyorum. Evet. Ben onlar benim zaten yanı başımda. Tabii. Şöyle bir dönüp evet. baktım da onlara tutulmam. Orası gene zihin devreye giriyor. Tabii. Çünkü onun dışarıdan olması gerektiği öğretilmiş. Evet. Bir algı yanlışlığı. Zaten zihnin en büyük tuzaklarından biri de bize olduğu şeyi olduğu şekilde göremememize sebebiyet vermesi. Evet. Aslında orada meslek seçimi bile çok önem kazanıyor. Kesinlikle. Hani e, genelde işte çocuklarımız şu mesleklerde daha çok para kazanılıyor, şu mesleklerde daha e, statün ...iyi olacak vesaire bir şekilde ebeveynler yanlış yönlendirebiliyorlar. Bize dayatılan bir şey bu. Tabii o? sizin de geçmişinize baktığımız zaman hani mühendislik Hı -hı. var geçmişte ama sonradan evet. farklı bir arayışa girmişsiniz. Değil mi? Babam mühendis olmamı istedi. Evet. Annem tıp doktoru olmamı istedi. Babaannem de o zamanın deyimiyle hariciyeci. Yani büyükelçi, işte diplomat vesaire. Valla ben hiçbirini oldum, yani oldum evet. evet mühendis oldum ama hı. mühendislik okumuş olmamın bana çok büyük katkısı oldu. Evet. Analitik zihni çok devreye sokan bir hı hı. şeydir. Yani matematiksel, analitik çözümlemeler ve akılla mantıkla çözmeye çabalamaktır mühendislik. Evet. Evet. Onun için mühendislerin birçoğu hayattan e, genellikle yenik düşerler. Hı hı. Çünkü her şey akılla mantıkla çözülemiyor. Olmaz. Lazım. Zengi lazım. Lazım. Zihin de lazım. Yani ben Gülnihal Hanım'la programa geleceğim. Saat iki dendi. Tabii orada bir Burada bir zihin, zihin gerekli. Hı hı. Ama ben benim varoluşumun ya. cevabını zihin vermiyor. Evet. Bunun için başka bir mekanizma devreye girmesi lazım. Öğreniş e, bilgilerin dönüştürülmesi lazım. Hı hı. Ve mutluluk ve huzur için tek bir şey gerekli. Ben kimim? Ve bu hayattaki amacım ne? Bunun evet. yanıtını verebiliyorsanız ki bunun için zihinden tamamıyla özgürleşmeniz lazım. Evet. Yoksa birilerinin size da dayattığı e, e, şeyleri olmak durumdasınız. Ben aldım diplomamı babacığım göremedi mühendis olduğumu. Hani görseydi ki al senin için okudum evet. koydum diplomayı hadi bana eyvallah. Hı -hı. Çünkü ne olduğunu, ne için burada olduğumu cevabını veremedim. Tabii onun için bir iç gözlem yapmamız gerekiyor. Şimdi geldi kendinize, bunun bilgisine. Evet, Kendinize baktınız Senin ve ben terapist. Olmama. evet. Nasıl insan evet. olmak dediniz. Hayatta kendine yol arayan Hı -hı. insanlara yol, yol göstereceğim. Evet, Benim misyonum bu. Ha, burada da bir etik durum var. Ben kendi yolumu bulamazsam başkalarına nasıl gösteririm? Hı -hı. Onun için oradan buradan toparlamış kopyala yapıştır bilgilerden ziyade yaşama uyarlayıp da ya evet ya bu dediğim şeylerle.